ve Robert Liston 1800 yıllarda Londra'da yaşamış bir cerrah en hızlı cerrah en hızlı bıçak lakaplarına sahip olan bir kişi o dönem en çok yapılan ameliyat bacağın kesilmesi ameliyatı yani amputasyon ameliyatı ve anestezi de olmadığı için 4-5 kişi bu işlem sırasında hastayı tutmak zorunda kalıyor onun için hızlı olmak gerekiyor Nitekim Robert Liston'un bu konuda bir rekoru var bir bacağı tam iki buçuk dakikada kesmiş ne kadar hızlı olduğunu ve ne kadar keskin testere ve bıçaklara sahip olduğunu da gözünüzün önünde canlandırabilirsiniz. Yalnız bir gün bir hastanın bacağına keserken hızlı davrandığı için dikkatsizlik sonucunda bacağı tutan asistanın da parmaklarını kesmiş. Bu sırada bacaktan sıçrayan kanlar ameliyatı izleyen yaşlı bir hekimin yüzüne gelmiş o hekim de şoka girmiş kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmiş dönemin koşullarında herhangi bir sterilizasyon ve temizlik kaygısı olmadığından dolayı beklenildiği üzere de hem hasta hem parmakları kesilen asistan mikrop kapmışlar ve enfeksiyon nedeniyle hayatlarını kaybetmişler. Yani bir ameliyat üç kayıp. Tabii ki hiçbir cerrah hastasını kaybetmek istemez. Hemen robot listen hakkında olumsuz düşüncelere sahip olmayınız. Anestezit yapılan bu ameliyatların ne gibi sıkıntılar yol birinci elden tanıtık ettiği için. Tıp tarihinde önemli bir gelişmeyi de sağlamış. O da nedir? Dünyada ilk defa eter anestesisinde uygulayan kişi Robert List'in olmuş. Sayısız hastanın hayatını kurtarmış, çok sayıda öğrenci yetiştirmiş, cenazesine büyük bir kalabalık katılmış. O kalabalığın içerisinde sadece 600 hekimin olduğunu söylersem kendisinin yarattığı katkıyı da düşünmüş olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.